Dördüncü günden herkese günaydın. Hello. Şimdi e, Mostar'da uyandık. E, Blagaj diye bir tekkenin de bulunduğu e, bir şehir var. Oraya gidiyoruz. E, otobüse gideceğiz. Şimdi otobüsün kalktığı durağa doğru ilerliyoruz. Gitmeden de şu Zahır'ın görmüştük. şeyler alalım, bir kahvaltı yapalım. Otobüsle 25 dakika kadar sürdü. Otobüs bir 10-15 dakikalık yürüme mesafesine bırakıyor. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Suyu gördük. Burası 16. yüzyılın başlarında inşa edilmiş bir Alperenler Tekkesi'ymiş. Ee, Doğanın içinde oluşuyla ünlü aslında tekke olmasının yanı sıra. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Yürüyünce şey oluyor, hani derinlik algısı değişiyor muhtemelen. Yaptın mı? Yap bak. Çak çak. Kimlerdeki gibi oluyor. Çak çak. Ama kişi başı giriş 5 euro yani 10 bosna markı yani 50 TL Hem içeriği gezebiliyormuşsunuz hem dışarıdan tekkeyi görebiliyormuşsunuz hem de su içilen bir yer varmış oradan su içebiliyormuşsunuz. Dışarıdan hiç para vermeden izleyebiliyoruz mu dedik? Girme girmeniz lazım diye söylediler. 15. yüzyıl başlarında alperenler tarafından yaratılığını yaratandan ötürü sevmek idealiyle kurulan tekke, tarihinde Kadiri, Rufai, Halveti ve Nakşibendi tarikatlarının ev sahipliği yapmış ve halen de devam etmektedir. Türbe, Sarı Saltuk ve Şeyh Baş ibadet odaları, misafirhane, mutfak, hamamlık, iç havlu ve abdesthane bölümlerinden oluşmaktadır, diyor. A Inanılmaz üzerimizde koskocaman kayalar. Şu aşağı inelim mi beylci? Şey gezelim gezelim aşağı inelim. İnanılmaz şu üstündeki uç. Ha bak karşı tarafa başka yerden de geçiliyormuş aslında. Ben onu sormak istemiştim. Olsun. Yani. Şuraya giren botlar var. O da 2 euro mu neymiş? 10 dakika mı ne sürüyormuş? Keşke oraya girseydik. E, gireriz istersen. Şu olabilir. Ama şu an burası inanılmaz bir doğa. Hı hı. Yani inanılmaz bir doğa. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Üstümüz çok heybetli. Burası sanıyoruz ki ibadet odası. Burası şu an e, birilerinin sürekli yaşadığı bir ibadethane değilmiş. Perşembe, cuma ve pazar günleri de Mustar'da ve civarda yaşayan dervişler geliyormuş. Günde beş vakit namaz kılınıyormuş burada. Burası da üst katı. Yakıştığına mavi eşarplı altındaki renk. Bana da bu arada shortlaydım. Bacaklarını kapatman lazım dediler. O yüzden bu sefer tek kafadan burçak kaydı. <gülüyor> Orada banyo, hamamı deniyoruz. Üst tuvalet. Gerçekten insanın içinin açılacağı, tam saf duygularına ibadet edebileceğin bir yer burası bence. Buraya Bılagaş Tekkesi veya Sarı Saltuk Tekkesi deniyor. Şimdi burada Sarı Saltuk anlatmış. Ben de size okuyayım onu. Türkistan Horasan bölgesinden bir hicret emri üzerine 700 arkadaşıyla yola çıkan Sarı Saltuk yani Muhammed Buhari, Alperen denilen yiğit dervişlerden biridir. Anadolu ve Rumeli fetihinde arkadaşlarıyla beraber büyük rol oynamıştır. Ulaştıkları coğrafyalardaki insanların gönüllerine girerek İslamiyet'in hoşgörüsünü, güzelliğini arz etmiştir. 93 yıllık hayatı boyunca kendini İslamiyet'in hizmetine vermiş, insanlara doğruluğu, iyilik yapmayı, kalp kırmamayı anlatmaya çalışmıştır. E, kim olduğu silinmiş e, bir paşa ile beraber bu türbede yatmaktadırlar. Türbede burası. okuduğumuz bloklarda vesaire hep burayı mutlaka görmelisiniz diye yazmışlardı. Bence de burayı mutlaka görmelisiniz. Yani insanların dini, hayatının merkezine nasıl koyduklarını, ne kadar önem verdiklerini anlamak için güzel yerler buraları. Mesela İran'da da Çakçak çak vardı. Bana burası orayı anımsattı. Gerçekten gelin görün.